Sevgili arkadaşlarım selamlar ben İsmail Hoca, SMH Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Sevgili 9. sınıflar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. 2. dönem 1. yazılı hazırlık soruları ile sevgili arkadaşlarım karşınızdayız. Şimdi 9. sınıf 2. dönem 1. sınav 1. yazılı hazırlık sorularında sevgili arkadaşlarım. Bunların pdf'leri mevcut açıklama kısmında ekledim. Çözümlü versiyonları da mevcut arkadaşlar. Dileyen çözümlü versiyonunu indirip önce kendisi uygulayıp daha sonrasında işte çözümlere bakarak da ilerleyebilir. Gayet açıklayıcı ve düzgün anlaşılır şekilde çözümler yapmaya gayret gösterdim. O çözümleri de ben yaptım arkadaşlar. Şimdi ise videolu çözümlerini yapacağız. Dileyen arkadaşlarım da çıktılarını alıp yine benimle beraber videoda çözümler üretebilir. Dileyen arkadaşlarım da önce pdf'lerini çıkarır, kendisi çözer, daha sonrasında çözemediği sorular için tekrardan dönüp videoya bakar. Artık hangisini yapmak istiyorsanız seçenek bol arkadaşlar? Dediğim gibi 9. sınıf 2. dönem 1. yazılık hazırlık sorularını çözeceğiz. Toplam 30 tane sevgili arkadaşlarım soru olacak bu pdf'de. Metin yayınlarına teşekkür ediyoruz bu güzel soruları bizimle paylaştığı için. Evet sevgili arkadaşlarım dilerseniz ilk sorumuzda vakit kaybetmeden şöyle başlayalım. Şimdi ilk sorumuz bir mantık sorusu arkadaşlar. Bu bileşik önermenin en sade hali soruluyor bize. Şimdi bakın burada bir değil var. Ben bu değilini sevgili arkadaşlarım içeri De Morgan kurallarıyla dağıtabilirim. Nasıl dağıtacağım? P'nin değilinin değili P yapar. V'nin değilinin veya diye değiştiriyoruz. Q'nun değili diyoruz. Daha sonrasında ise V var arada ve P veya Q'umuz mevcut. Şimdi dikkat edin gençler. Burada P var burada da P var aradaki işlemler aynı veya ve veya daha sonrasında bir de şurada ana bir işlemimiz var sevgili arkadaşlar o da V işlemi. Şimdi ben o zaman bu P'yi içeri dağıtmışım gibi düşüneceğim yani şunu yapacağız P veya açtım parantezi aynı çarpanın toplama veya çarpma üzerine dağılma özelliği gibi Veya'nın da V üzerine bir de V'nin veya üzerine dağılma özelliği var hem sağdan hem de soldan biliyorsunuz. Burada kalan Q'nun değili ortadaki ana işlem V ve burada Q kalmış oldu. Dikkat edin arkadaşlar V bağlacıyla bağlanmış birisi kendisi öteki değili dolayısıyla burası sıfırdır. P veya sıfırda P1 iken cevap 1 P sıfır iken cevap 0 olduğu için sevgili arkadaşlarım P'ye bağlıdır. Yani en sade halimiz burada P'ymiş. Geçtim ikinci soruma. P'nin değili ise 1 ise P ise P'nin değili veya P denmiş burada. Şimdi burası 1 olduğu takdirde biliyorsunuz isenin sonucunda sadece ama sadece 1 ise 0 sıfırdı. Geri kalan tüm durumlarda sonuç birdi. Dolayısıyla burası 1 olduğu için arkadaşlarım tabii ki burası komple 1'dir. Şimdi 1 ise diyoruz daha sonrasında açtık parantezi P ise P'nin değili mevcut. Şimdi kapattık o genel parantezi veya P var bir dediğimizde. Şimdi gençler 1'den yola çıkmışız. Burası 0'sa cevap 0, burası 1'se cevap 1 olacak. Yani cevap buraya bağlı olduğu için aslında bakarsanız şurası komple P ise P'nin değilidir diyebiliriz. Bir de burada ne var? Veya P'miz var. Şimdi isterseniz bunu P'ye dönüştürerek yaparsınız isterseniz veya bağlacına dönüştürürsünüz. Gelin bir farklılık olsun veya bağlacına dönüştürelim biz burayı. Ben burayı veya'ya dönüştürürsem şunun değilini alıyorum. P'nin değili veya P'nin değil oldu burası. Veya P dedik Şimdi hepsi veya olduğu için arkadaşlarım parantezleri kaldırabilirim Yani P'nin değili veya P'nin değili veya P şeklinde Bakın P'nin değili veya P 1'dir arkadaşlar 1 veya P'nin değili de işin içinde 1 olduğu için cevap 1 olacaktı İkinci sorumuzun cevabı 1'di arkadaşlar Geçtim 3'e A kümesi öyle x'lerden oluşuyormuş ki analitik kelimesindeki harfler Yani aslına bakarsanız A kümesini ben şu şekilde oluşturmam gerekiyor A'yı kullandım, N'yi kullandım. A'yı kullandığım için tekrardan A'yı kullanmayacağım. L'yi kullandım, iyi kullandım, T'yi kullandım. İ'yi kullandığım için bir daha kullanmayacağım ve T'yi, K'yı kullandım. Böylelikle benim A kümem, sevgili arkadaşlarım, buradaki 6 tane harften oluşan bir kümeymiş. Şimdi birinciye bakalım. Doğrulara, D, yanlışlara, Y yazacağız. A kümesi böyledir demiş. Yanlış arkadaşlar çünkü burada N var, Li var, T var. İlginç bir de böyle olması gerekiyordu. Dolayısıyla bu yanlıştır. A kümesi A N L I T ve K harflerinden oluşur demiş. Bunu Venn şemasıyla göstermiş. Biz ne yapmıştık? Liste biçiminde göstermiştik. Burada Venn şemasıyla gösterim de doğrudur. A kümesi 8 elemanlıdır demiş. Hayır arkadaşlar. A kümesinin biz 6 elemanlı olduğunu görmüştük dolayısıyla bu da yanlış. Analitik A kümesinin bir elemanıdır demiş. A kümesinde elemanları A N L I T ve K'dır. Analitik diye bir elemanı yoktur dolayısıyla bu da yanlış. A kümesi sonludur demiş. Evet arkadaşlar Sayılabilir çoklukta elemana sahip olan kümeler sonlu kümelerdir. Dolayısıyla bu ifade de doğru. Böylelikle ikisi doğru, üçü yanlış demiş olduk ve devam ediyoruz dördüncü sorumuzda. A ve B kümeleri için A fark B 14 elemanlı, B fark A 19 ve A birleşim B de 42 elemanlı olduğuna göre A kümesinin eleman sayısıyla B kümesinin eleman sayısının toplamı sorulmuş bize. Hemen iki tane küme çiziyoruz vakit kaybetmeden. Bakın arkadaşlarım buraya A kümesi, buraya B kümesi dediniz. A fark B dediğimiz yer A'da olup B'de olmayan bölgedir. Yani şu kısımdır arkadaşlar. 14 yazdığım yerdir. B fark A'da B'de olup A'da olmayan elemanlardır. Dolayısıyla burada da 19 tane eleman olduğunu söylemiş bize. A birleşim B ise bunun tamamının eleman sayısıdır. Şimdi 14, 19'da 33 yapar. 42 etmesi için buraya 9 tane elemanın kalması gerekiyor. Şimdi A demiş bakın. A kümesi kaç elemanlı oldu? 14 artı 9'dan A kümesi 23 elemanlı. Artı B kümesi de 19 artı 9'dan sevgili arkadaşlarım 28 elemanlı. Bunları toplarsanız toplamda 51 eleman yapar. Yani cevabımız 51 olacaktı diyebiliriz. Devam ediyorum. Beşinci sorumla sağ üst taraftayız. Bakın bir denklem sorusu. 2x artı 3y artı 3'ün karesi artı x 2y artı 1'in karesi eşit 0. Şimdi... İki tane karesel ifadenin toplamı sıfırsa o karesel ifadelerin içleri yani şuralar kesinlikle ama kesinlikle ikisi de sıfır olmalı. Çünkü bunların sonuçları negatif gelemiyor. O halde 2x artı 3y'nin eksi 3 olmasını isterim. Yani şurası eksi 3 olmalı ki 3 ile toplandığı zaman sıfır gelsin. Buranın da eksi 1 olmasını isterim. Yani x eksi 2y'de sevgili arkadaşlarım eksi 1 olmak zorunda. Şimdi x eksi 9y sorulmuş bize. Bu x eksi 9y'yi nasıl bulabiliriz? Şöyle bulabilirim arkadaşlarım. Önce x'i sonra y'yi bulurum. Yerine yazabilirim örnek, örnek olarak. Mesela ben bunu 2 ile çarparım. Böylelikle 2x eksi 4y eşittir eksi 2 olmuş olur. Daha sonrasında da birinciden şurada elde ettiğimi çıkarırsam eğer. Eksi değil artı 7y gelir. Bakın 2x'ler gitti. Y eşittir eksi 3'ten eksi 2'yi çıkarırsanız eksi 1 gelir ve buradan y'nin aslında eksi 1 bölü 7 olması gerektiğini söyleyebilirim. Daha sonrasında bu y'yi bulduk ya bu y'yi getirin herhangi bir tanesine mesela şunu seçtim ben bunu da yerine yazalım arkadaşlar. x eksi 2 çarpı eksi 1 bölü 7 eşittir eksi 1'miş. Şimdi bakın arkadaşlar x artı 2 bölü 7 yapar burası bu da eşittir eksi 1 ise x eşittir 2 bölü 7'yi karşıya atarsanız eksi 9 bölü 7 sonucuna ulaşabiliriz. İkisi de buldum, y'yi de buldum. Şimdi bunları yerine yazacağım. Bakın, x demiş, hemen yazdım, x 9 bölü 7, eksi 9 çarpı y demiş. Yani eksi 1 bölü 7 dediniz. Şimdi gençler, şuradaki eksi ile buradaki eksi'nin çarpımı artı yapacaktır. Cevabımız ise, <gülüyor> 9 bölü 7 artı 9 bölü 7'den 0 olacaktır. Doğru cevap 0'mış sevgili arkadaşlar. Geçtim 6'ya. Bu eşitsizliğin çözüm aralığı sorulmuş. Önce şuradaki 4'ten kurtulalım. Bunun için ifadeyi tamamen 4'le çarpacağım. Böylelikle eksi 12 küçüktür x artı 2 bu da küçüktür 4 dedik. Şimdi ise 2 çıkaracağız arkadaşlar ki şuradan kurtulalım. Eksi 14 küçüktür x ve bu da küçüktür 2 çıkarırsanız 2 gelir. Yani x'ler neredeymiş x'ler eksi 14 ile 2 açık aralığındaymış diyeceğiz. Sevgili arkadaşlarım cevabımız bu olacaktı. Ve devam ediyoruz yedinci soruyla. Evet mutlak değerle eşitsizlikler. Bunları nasıl çözüyorduk? Şöyle yapıyorduk. Bakın çok basit. Şimdi mutlak değerin iki ucu da bu şekilde doluysa arkadaşlar diyorsunuz ki bu 2x artı 5 tamam mı? Bir 7 ile 3 arasındadır. Normal olması gerektiği gibi. Bir de sevgili arkadaşlar 2x artı 5 diyorsunuz. Hani veya diyelim biz buraya. 2x artı 5 şu şekilde 7'nin eksilisini buraya alıyorsunuz. 3'ün eksilisini bu tarafa alıyorsunuz e sebep niye eksilisini o tarafa alıyoruz çünkü arkadaşlar biliyorsunuz eksi 7 eksi daha küçüktür yani sağda olmasının bir mantığı yok yanlış bir işlem olur bir de tabi eşitlikleri de kontrol ediyorsunuz bak burada eşitlik var burası Eşitlik neredeydi 7'deydi o zaman eşitlik eksilisine geçer şuraya bu şekilde çözeceğiz tamam mı? şimdi 5 çıkaralım ki şuradan kurtulalım 5 çıkarırsanız eksi 2 küçüktür 2x o da küçüktür veya eşittir 5 çıkardınız 2 yapar bir de buradan 5 çıkaralım. Eksi 12 küçük veya eşittir 2x. Bu da küçüktür 5 çıkardınız. Eksi 8 geldi. Şimdi 2'ye böleceğiz. 2'ye bölerseniz eksi 1 küçüktür. x küçüktür 2. Hatta bir de eşittir var burada. 2 değil 1 tabii ki. 2'ye böldük. Şurası 1. Bir de sevgili arkadaşlarım burayı 2'ye bölelim. Eksi 6 küçük veya eşittir x. O da küçüktür. Eksi 4 olur. Şimdi... Bunu sağlayan x tam sayılarının toplamı sorulmuştu bize. Burada hangi tam sayılar var? Bir sıfır var bir de bir var arkadaşlar. Sıfır ve bir var. Burada ise eksi altı ve eksi beş var arkadaşlar. Eğer ki bunları toplarsanız bakın şurası eksi on bir. Bir daha eksi on yapar. Demek ki cevabımız eksi on olacakmış diyebiliriz. Geçtim sekize. Bakın beş üzeri a'lardan burada kaç tane var? Dört tane. O zaman diyeceksiniz ki hocam dört tane beş üzeri a. Ve bölü diyorsunuz 20 üzeri a bu 20 sevgili arkadaşlar 4 ile 5'in çarpımı olduğu için 4 kere 5'in a'nın kuvveti derseniz burası 4 üzeri a çarpı 5 üzeri a olacaktır. Hemen onu da yazdınız 4 üzeri a çarpı 5 üzeri a biçiminde ve bu da kaçmış 2, 2 üzeri 10'a eşitmiş. Şimdi hatta ve hatta ben bunu 4 üzeri 5 diyede yazabilirim değil mi 2 üzeri 10 nasıl yazdık onu da şu şekilde 2'nin karesinin 5. kuvveti olduğu için 2 üzeri 10 şurası 4 olduğundan 4 üzeri 5 yazdık kabul. Bence kabul çok mantıklı. Pekala şimdi bakın burada 5 üzeri a'ların gittiğini görüyorsunuz. Burası da bakın 4 üzeri 1 olduğu için 1'den a'yı çıkarıyorsunuz. 4 üzeri 1 eksi a yapıyor. Bu da 4 üzeri 5'e eşitmiş. Artık şunu söyleyebiliriz bence. Tabanlar eşit olduğuna göre üstler de birbirine eşit olmak zorunda. Yani 1 eksi a burada 5'miş. O halde a kaçmış arkadaşlar? Eksi 4'ün ta kendisiymiş diyeceğiz. Bizden de a istenmişti. Cevap eksi 4'tü. Şimdi ilk sayfamızı bitirdik. Devam ediyoruz. ikinci sayfamızda 9. soruyla 3 üzeri 4'lerden kaç tane var? 4 tane. Dolayısıyla 4 tane 3 üzeri 4 diyorsunuz. Bölü 2 üzeri 5'ler toplanmış kaç tane? 3 tane. Dolayısıyla 3 tane 2 üzeri 5 diyorsunuz. Bakın üst taraf 3 üzeri 4 çarpı 2'nin karesi yaptı. Alt tarafta 3 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 5 yaptı. Şimdi dikkatli dinliyorsun 3 üzeri 4'ü 3 üzeri 1'e bölerseniz 3 üzeri 3 gelecektir. 2 üzeri 2 2 üzeri 5'e bölerseniz bölü 2 üzeri 3 gelecektir. Çünkü 5'ten 2'yi çıkarırsanız buraya 3 yazarsınız ve bu da tabii ki 3/2'nin 3. Bölü üçüncü kuvveti yapar ki bu da sevgili arkadaşlarım 27/8'in ta kendisidir. Bu da bizim cevabımızdır. Devam ediyorum 10. soruyla. Bir şehirdeki nüfus müdürlüğünde o şehirde yaşayan insanların bilgilerinin çıktısı alınıp arşivlenmiş. Arşivleme esnasında her kağıda bakın kaç kişi? 8 kişinin bilgileri gelecek biçimde. Çıktılar alınmış ve alınan çıktılar üst üste konulduğunda kağıtların yüksekliği toplam 0.6 metre olmuştur. Ve diyor ki dikkat edin her bir kağıdın kalınlığı 0.03 milimetre. Şimdi öncelikle sevgili arkadaşlarım 0.6 metre demek, 0.6 metre demek, 60 santimetre demek yetmez bunu da milimetreye çevireceğiz o halde bir onla daha çarparsanız 600 milimetre yapacaktır arkadaşlar. Şimdi. Toplam kalınlık 600 milimetreydi. Ben bunu 0.03 milimetreye eğer bölecek olursam, olursam tabii ki burada birimler gider arkadaşlar. 600 bölü 600 bölü 0.03 diyebiliriz. Bunu da virgüllerinden kurtarıp bölerseniz eğer daha rahat edersiniz. Mesela burayı 100 ile çarparsınız, burayı da 100 ile çarparsınız. Böylelikle şu şekilde 60.000 bölü 3 yapar. Yani bu da 20.000'i 20 verir bize. Şimdi 20.000 tane sevgili arkadaşlarım kağıt olmuş. Her kağıtta 8 kişinin bilgileri vardı Dolayısıyla 20.000 x 8 deriz Ve bu da bize 160.000'i verir Demek ki bu şehirde yaşayan 160.000 kişi varmış diyebiliriz Geçtim 11'e Bir köklü ifade sorusu aynı zamanda eşlenik sorusu Şimdi eşlenikle çarpmamız gerekiyor neden Payda da köklü ifade bırakmıyorsun Köklü ifade varsa onu eşleniği çarpıp kökünden kurtarıyorsun Şimdi Şunda şunu çarparsanız 4 parantezinde hatta 4 kök 5 artı 4 yapar. Bölü alt kısımda kök 5 eksi 1 ile kök 5 artı 1'i çarparsanız 5 eksi 1'den 4 gelecektir. Eksi şurası kök 5 eksi 2 yaptı. Alt tarafta kök 5'in karesi eksi 4'ün karesinden 1 geldi. Şimdi 4'le sadeleştirirseniz sol taraf kök 5 artı 1 olur. Eksi parantezinde burası da kök 5 eksi 2'dir. Eksi içeri dağıtırsanız kök 5 artı 1 eksi kök 5 artı 2 yapar. Kök 5'lerin gittiğini zaten görüyorsunuz. 1 artı 2 bize cevabı verir. Doğru cevabımız 3 olacakmış sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum 12. soruyla. Alev kök a eksi kök a eksi kök b sayısını kök a artı kök b sayısına doğru biçimde bölüp sonucu 2 eksi kök 3 bulmuş. E, buna göre demiş Alev. Kök A artı kök B'yi acaba kök A eksi kök B'ye bölseydi acaba sonuç ne olurdu diye sorulmuş. Dikkat edin bunu buna bölünce bu bulmuş. Diyor ki eğer bunu buna bölseydi yani bunu takla attırsaydık diyor. E, takla attırırsak doğal olarak bunu da takla attırırız. Yani 1 bölü 2 eksi kök 3 bulacaktı cevabı. Aslında cevap bu ama bizden istenen payda da irrasyonel ifadenin yani köklü ifadenin bulunmaması Dolayısıyla burayı eşleniyle çarpacaksınız 2 artı köküşle. Üst taraf 2 artı köküç yaparken alt tarafta 2'nin karesi eksi köküşün karesinden 1 yapar. Yani alev sonucu 2 artı köküç bulmak zorundaydı. Cevabımız bu olacaktı sevgili arkadaşlar. Devam ettim 13. soruyla. Anıl, Burcu, Canan ve Deniz isimli 4 tane arkadaşın bir haftada çözdüğü toplam soru sayısı 2490'dır. Anıl ile Burcu'nun çözdüğü soru sayısı Sırasıyla 2 ve 3 ile doğru Canan ve Deniz'in çözdüğü Soru sayısı da 3 ve 5'te ters orantılı Şimdi bunları nasıl yapacağız kafanın karıştığını Biliyorum ama hiç karışmasın Şöyle yapıyorsun bak sırasıyla 2k 3k diyorsun 2k 3k diyorsun Ters orantılı olanlara da 3 ve 5 Ya k bölü 3 ve K bölü 5 diyorsun İşte bunların toplamı arkadaşlar Bize 2490'ı Vermek zorunda Hadi bunları toplayalım 2K ile 3K'yı toplarsanız 5K gelir. Artı bakın bu kısmı 5'le burayı 3 ile genişlettiğiniz takdirde 8K bölü 15'iniz olur bir tane. Bu da eşittir 2490 dediniz. Şimdi ise şunu yapıyoruz 5K kere 15 75K 8K daha 83K bölü 15 eşittir 2490 dediniz. Her iki tarafı 83'e bölersiniz 83'e böldüm 1. 83'e böldüm bakın 249'un içerisinde 83 3 defadır dolayısıyla burası da 30 geldi 15 ile 30'u çarptınız k'yı buldunuz k eşittir 15 kere 30'muş diyelim normalde 450 yapar ama bu şekilde yazdım şimdi bizden istenen şey denizin çözdüğü soru sayısı deniz burada k bölü 5 soru çözmüştür demiştik dolayısıyla k gördüğüm yere 15 kere 30 yazdım bölü bir de 5'imiz var şimdi ise işlemi yapacağız 5'e böldüm 5'e böldüm 3 3 kere 30'dan demek ki deniz o bir hafta boyunca 90 soru çözmüş ki zaten en az soru çözenlerden bir tanesi Deniz'de arkadaşlar. Arkadaşımız çalışmayı sevmiyor demek Devam edelim 14. soruyla. 4P bakın 4P eşittir 6Q ve bu da eşittir 3R olarak verilmiş. Hemen burada şunu yapıyorsunuz. 4, 6 ve 3'ün ortak katı nedir? 12. Madem 12 P'yi ben 3K seçiyorum. Q'yu 2K seçiyorum. R'yi de 4K seçiyorum. Sebep 4 kere 3K 12K yapar. 6 kere 2K'da 12K yapar. 3 kere 4K'da 12K yapar. Yani bunların hepsini ben 12K'ya eşitlemiş oldum. Şimdi artık şurada rahatlıkla P gördüğüm yere 3K, Q gördüğüm yere 2K, R gördüğüm yere 4K yazabilirim. Bakın R kaçtı? 4K'ydı. Dolayısıyla 2 kere 4K diyorum. Bölü. Q neydi arkadaşlar? 2K'ydı ve P'de arkadaşlar 3K'ydı 3 kere 3K dediniz. Üst taraf 8K yaptı. Alt tarafta 2K ile 9K'nın toplamından 11K geldi. K'lar birbirini götürürse cevap 8 bölü 11'dir diyebiliriz. Hem de gönül rahatlığıyla. İkinci sayfamızı da bitirdik. Devam ediyoruz. 3 sayfamızda 15. soru. Bir pasta ustası imalatanesinde 60 gramlık yumurtalardan yeterince sipariş ediyor. Usta bu yumurtaların her birinin 3 bölü 5'i kadarının yumurta akından oluştuğunu bilmekte. Şimdi her biri 60 gramsa 60 çarpı 3 bölü 5 diyorsunuz. Bu da 60'ı 5'e böldüğünüz 12. 12 kere 3'ten 36 gram. Yani her bir yumurtanın 36 gramı yumurta akıymış arkadaşlar. Yumurta akı dedik. Şimdi buna göre pasta ustası yapacağı 6 bölü 5'i yumurta akı olan 600 gramlık, bakın 600 gramlık pastanın 6 bölü 25'inin yumurta akından oluşması gerekiyormuş. O halde biz şöyle diyelim. 600'ü 25'e bölelim arkadaşlar. 24 gelsin. 6 kere 24 de bize 144'ü versin. Demek pastanın 144 gramı yumurta akı olması gerekiyormuş. Bize sorulan ne? Kaç tane yumurta kullanılır? Arkadaşlar toplam yapmamız gereken, erişmemiz gereken yumurta akı miktarı 144 her bir yumurtada da 36 gram olduğuna göre 144'ü gider, 36'ya böleriz ve 4 tane yumurta kullanılması gerektiğini söyleyebiliriz, konuşabiliriz. 15. soruyu da çözdük, geçtik 16'ya. 2 bloktan oluşan bir sitede 3 ve 4 odalı daireler bulunmakta. Sitedeki daire sayıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir. Şimdi birinci blok var arkadaşlar, 2 tane blok vardı. Bir de ikinci bloğumuz var. Bunlarda da arkadaşlarım bir 3 odalı daireler var bir de 4 odalı daireler mevcut sevgili arkadaşlarım şimdi bunları şu şekilde bir tablo olarak gösterecek olursak daha düzenli olacaktır diye tahmin ediyorum daha anlaşılır olur en azından. Şimdi şöyle yapıyoruz bakın birinci bloktaki 3 odalı daire sayısı ikinci bloktaki 3 odalı daire sayısının iki katıdır. Yani arkadaşlarım burada x tane 3 odalı daire varsa burada 2x iki, iki, tane 3 odalı daire var. Birinci bloktaki 4 odalı daire sayısı İkinci bloktaki 4 odalı daire sayısına eşittir demiş Yani burası a ise burası da yine a olmalı Birinci blokta toplam 180 tane oda var Bakın odadan bahsetmiş O halde arkadaşlar 2x tane dairenin her biri 3 odalı ise 6x tane oda yapar Artı a tane dairenin her biri 4 odalı ise 4a tane oda yapar Yani 6x de 4a'nın toplamı 180 oluyormuş bir de ikinci bloğa bakalım 120 oda varmış Bakın x tane dairenin her biri 3 odalıysa 3x yapar A tane dairenin her biri 4 odalıysa 4a tane daire yapacaktır Bu da eşittir 120 imiş Şimdi üsttekinden alttakini bir güzel çıkaracak olursanız 4a'lar gider zaten 3x buradan 180-120'den 60 gelir Demek ki x kaçmış arkadaşlarım x kesinlikle ama kesinlikle 20 olacakmış Bu sitede toplam kaç tane daire vardır diye soruluyor bize Şimdi biz x'in ne olduğunu bulmuştuk arkadaşlarım. 2'sin 20 olduğunu bulmuştuk. Dolayısıyla bakın burası 20. Hocam burası da 40. E peki hala şimdi burası 40sa 3 tane odası var her birinin. 120 oda buradan geldi. E burada toplam 180 tane oda vardı. Demek ki geriye kalan 40 tane pardon 60 tane oda 4 odalıymış. 60'ı 4'e bölerseniz 15 tane daire yapar. Demek ki burası da 15. Artık şunu soruyor bize. 20 ile 15'i topladınız. 35 40 ile 15'i topladınız, 55. Bunların toplamı bize daire sayısını verecektir. Bunları da toplarsanız 90 yapar arkadaşlar. Cevabımız 90 olacaktı diyebiliriz. Geçtim 17'ye. Bir annenin yaşı, iki çocuğun yaşları toplamından 12 fazladır. Şimdi anne var, bir de çocuklar var. Bir küçük çocuktan bahsetmiş, bir de büyük çocuktan bahsetmiş sevgili arkadaşlarım sorumuz... Daha sonrasında şöyle bir çizgimizle çekelim ve devam edelim. Diyor ki iki çocuğun yaşları toplamından 12 fazla. Şimdi küçük çocuk A, büyük çocuk B yaşındaysa anne demek ki A artı B artı 12 yaşında olacak arkadaşlar. 3 yıl önce anne A artı B artı 9 yaşındadır. 3 yıl önce küçük çocuk A eksi 3, büyük çocuk B eksi 3 yaşındadır. Ve sevgili arkadaşlarım e, ne demişti? Annenin yaşı iki çocuğun yaşları toplamının iki katı. Yani A artı B artı 9 eşittir a artı b -6'nın hop 2 katı oluyormuş Pekala hemen yapalım a artı b artı 9 eşittir 2A artı 2B -12 dediniz buradan a artı B'yi bu tarafa gönderirseniz Şunların yanına a+ artı B gelir -12'yi diğer tarafa gönderirseniz 21 yapar arkadaşlar şimdi A artı B'nin 21 olması gerektiğini bulduk. Yani çocukların yaşları toplamı 21'miş. Bize diyor ki küçük çocuğun bugünkü yaşı en fazla kaçtır? En fazla. O halde ben bunları birbirine yakın seçerim. Yani küçük çocuk 10, büyük çocuk 11 yaşında olursa küçük çocuğun yaşı maksimum değerine ulaşır. Cevabımız 10 olacaktı arkadaşlar. Devam ediyorum 18. soruma. Aycan ile babası arasında aşağıdaki konuşma geçmiş. Aycan var. Babası var bir de arkadaşlar annesi var. Dolayısıyla Aycan annesi ve babası diyelim. Şimdi bunlara göre de yorum yapacağız tamam mı? Şöyle çektik çizgimizi yine. Sen doğduğunda demiş. Yani Aycan doğduğunda Aycan 0 yaşındadır. Benim yaşım annenin yaşının 2 katından 16 eksikti. Annesi x yaşındaysa babası o zaman 2x-16 olacakmış arkadaşlar. Aycan da demiş ki. Ama babacım şimdi senin yaşın annemin yaşının 2 katından 33 eksik. Şimdi şimdiden bahsediyor. Aycan'ın şimdiki yaşına y diyelim. Aycan ne kadar büyümüş? Y yıl büyümüş. O zaman y yıl geçmiştir. Yani annesi x artı y yaşındadır artık. Babası da 2x artı y eksi 16 yaşındadır aslına bakarsanız. Ve Aycan demiş ki baba senin yaşın annemin yaşının 2 katından 33 eksik. Yani diyor ki 2 ile x artı y'yi çarp. 33 çıkar. Bu 2x artı y eksi 16 y. yani senin yaşına eşit olsun baba diyor. Pekala hadi yapalım. 2x artı 2 y Eksi 33 eşittir 2x artı y eksi 16 dediniz. Her iki tarafta 2x'ler mevcut olduğundan bunlar gider arkadaşlar. Y'yi sol tarafa fırlattınız y kaldı. Eksi 33'ü diğer tarafa fırlatırsanız 33 eksi 16'dan 17 gelir. Bakın y 17'ymiş bizden istenen ne? Aycan kaç yaşındadır? Aycan y yaşındaydı. Y'yi de bulduk cevabımız 17 olacaktı sevgili gençler. Devam. 19. sorumuzdayız arkadaşlar. Burada şuradaki çözümlerin her biri görüldü aynen. Bir sınavda <gülüyor> matematik, fen ve Türkçe sorularının toplam sayısı 160'tır. Şimdi matematik var, fen var, bir de Türkçe var arkadaşlar. Bunların toplam sayısının 160 olduğunu biliyoruz. Bu sınavdaki matematik ve fen soru sayıları toplamı Türkçe soru sayısına eşittir diyor. Yani matematik artı fen... Türkçe soru sayısına eşitse, bu sınavda toplam 160 soru varsa demek ki 80 tane Türkçe sorusu var. Bunların toplamı da 80 olacak. Bu sınava giren Bahadır matematik sorularının %60'ını, fen sorularının %40'ını ve Türkçe sorularının %50'sini doğru cevaplayarak toplam 80 soruyu cevaplamış. Şimdi Türkçe sorularının %50'si yani 40 tane Türkçe cevaplamış. Onu biliyoruz. Ama burada matematik ve fen adına bir şey bilmiyoruz. Dolayısıyla ben matematiğe 10K matematik 10F tane de Fen sorusu vardır diyelim Matematiklerin %60'ını cevapladığına göre 6k matematik cevaplamıştır Fenlerin de %40'ını cevapladığına göre 4f'de fenden cevaplamıştır Artı üstüne 40 ekleyince 80 olmuş Demek ki burada 6k artı 4f Eşittir Kesinlikle ve kesinlikle 40 olacak Çünkü 40'ı karşıya attığımız zaman 80 40'tan 40 gelir Bahadır kaç tane matematik sorusunu Doğru cevaplamıştır diye soruluyor Sevgili arkadaşlar biz burada 6K artı 4F'nin 40 olması gerektiğini bulmuştuk ya. 2'ye bölün bunu. 3K artı 2F eşittir 20 olsun. Şimdi bu cepte bir de 10K ile 10F'nin toplamının 80 soruya eşit olduğunu biliyoruz. 10'a bölerseniz K artı F'nin tabii ki 8 olması gerektiğini anlayabiliriz. Bizden istenen matematik sorusunu doğru cevapladığı sayısı. Yani doğru, doğru cevapladığı matematik sorusu sayısı istenmiş. Yani arkadaşlar ne isteniyor? 6K isteniyor. Peki 6K'yı nasıl bulurum ben? Şunu 2 ile genişletirim. Bakın 3K artı 2F'nin 20 olduğunu biliyorduk. Bunu da 2 ile genişletirseniz 2K artı 2F yapar. Bu da bize 16'yı verir. Çıkarırsanız üsttekinden alttakini F'ler gider ve K eşittir 4 gelir. Bakın K4 ise matematikten doğru cevapladığı soru sayısı 6K'ydı. 6 kere 4'ten cevabın 24 olması gerektiğini tabii ki söyleyebiliriz. Ve 20. soru. Aşağıdaki tabloda bir manavda bir günde satılan meyvelerin Kilogramı ve buna karşılık gelen yüzdeler ile ilgili bazı değerler verilmiştir. Buna göre. Bu manavda bir günde karpuz şeftaliden kaç kilo fazla satılmıştır diye soruluyor. Bakın. %36, %24 da %60 yapar. E, geri kalanı %40 olmalı ki %100'e tamamlansın. O halde şunu söyleyeceğim. Bakın %40'ı 50 kilo olan bir büyüklük var elimizde. Elmaların kilosu. Peki. Peki. %36'sı %24'ünden ne kadar fazla? %12 fazla. O zaman karpuz da şeftaliden o kadar fazladır. Yani %40'ı 50 ise %12'si kaçtır diye soracağız. Bunun için de 12 ile 50'yi çarpıp bakın şununla şunu çarpıp 40'a bölerseniz bunu bulursunuz. Demek ki 12 çarpı 50 bölü 40 diyeceğiz. Sıfırlar gitti. 4'e böldüm, 4'e böldüm. 3, 3 kere 5'te bize 15'i verir. Yani karpuz şeftaliden 15 kilo daha fazla satılmıştır sevgili gençler. Evet bu sayfayı da bitirdik. Devam ediyoruz. 21. sorumuzda. %20'si tuz olan 30 gramlık tuzlu su karışımına 20 gram tuzlu su karışımı ilave edilince %32'si tuz olan yeni bir tuzlu su karışımı elde ediliyor. Buna göre 20 gramlık tuzlu su karışımının su yüzdesi soruluyor. Şimdi bunun için tork yöntemini kullanabiliriz. Bakın bir %20'lik karışım var elimizde bir de buradaki karışımın kaç olduğunu bilmiyoruz. %A diyelim. Bunlar karıştırılınca sevgili arkadaşlarım elimizde %32'lik bir karışım oluşuyor. Ve sevgili arkadaşlar bakın bu 30 gram bu 30 gram bu da 20 gram. Şimdi 30'a 20 varsa o halde şunu söyleyebiliriz ki şu %32'yi birazcık sevgili arkadaşlar şu tarafa doğru çekelim. Şöyle. %32 bakın 30'a 20 girdiyse o halde ters orantı vardır. Bu taraf şu uzaklık 3K'dır. 20'de şu şekilde bu uzaklık 2K'dır. Çünkü 30'a 20 3'e 2K'dır. Yani 3K'ya 2K'dır. Şimdi bakıyoruz. 2K dediğimiz uzaklık aslına bakarsanız %20'den %32'ye 12'dir. Bakın, 2K eşittir. 12 ise K kaçtır? 6'dır. K 6 ise 3 kere 6. 18 yapar. Demek ki %32'nin üzerine %18 eklerseniz %50'yi bulabiliriz Bu karışımın %50'si tutsa %50'si de sudur sevgili arkadaşlarım. Cevabımız bu olacaktı. Devam ediyorum. 22. soruyla %50'si şeker olan 50 gram şekerli su karışımından. Şimdi %50'si yarısı şekerse 50 gramsa demek ki 25'i şeker bunun ve 25'i de su arkadaşlar. Bir miktar su buharlaştırılmış ve daha sonra karışıma 10 gram şeker eklenmiş. Son durumda karışımın şeker oranı %70 olduğuna göre kaç gram su buharlaştırılmıştır. Şimdi 25 gram şeker vardı karışımda. Bunun üzerine 10 gram daha şeker eklenmiş. Ama, ama karışım toplamına baktığınız zaman 50 gramlık bir karışımımız vardı. Bir miktar su buharlaştırılmış ve 10 gramda şeker eklenmiş toplam karışıma. Ve bu da şeker oranı bize %70'i yani 7 bölü 10'u veriyormuş. İçler üstler çarpma işimizi görür. Bakın şurası 35 olduğu için 10 kere 35 350 yapar. Eşittir diyorum. 50 artı 10 60 yapar. 7 kere 60 420'dir. Eksi bir de 7x'imiz mevcut. Eksi 7x'i sol tarafa. 350'yi de sağ tarafa davet ederseniz. 420 eksi 350'den burası 70 gelir. 7x 70 ise x 10'dur arkadaşlar. Kaç gram su buharlaştırılmıştı? X demiştik. Demek ki x'i de bulduk. 10 olacakmış cevabımız. Devam. 23. soru. Etiket fiyatının %20 eksiğine alınan bir gömlek, etiket fiyatının %20, %40 fazlasına satılıyor. Mesela etiket fiyatına sevgili arkadaşlarım, 100K diyelim, bunun %20'sine alınmış bu gömlek. Yani 80 ya, %20 eksiğine alınmış bu gömlek, yani 80K'ya alınmış. Ama etiket fiyatı üzerinden %40 fazlasına satılıyor, yani 140K'ya satılıyor. Bu gömlekten elde edilen kar bu gömmekten 80'i alıp 140'a sattığımız için 80 lirada 60 lira karımız var. 80 de 60sa yüzde kaçtır diye soracağız. Pekala o zaman şöyle diyelim. 20'ye böldünüz 5, 20'ye böldünüz 4, 4'e böldünüz 1, 4'e böldünüz 15. İşte arkadaşlar 5 kere 15/1 bölü 1 bize bunu verir. Yani cevabımız 5 kere 15'miş. Yani cevap %75'miş sevgili gençler. Devam ediyorum 24. sorumla. Hızları sabit olan iki aracın hızları ile ilgili aşağıdakiler bilinmekte. Yavaş olanın hızı bakın bir yavaş var elimizde. Bir de hızlı var. Yavaş olanın hızı hızlı olanın hızından saatte 30 km daha az. Yani bu v ise bu v-30'muş arkadaşlar. Yavaş olanın 8 saatte aldığı yolu yani 8 çarpı v 30dur bunun 8 saatte aldığı yol. Hızlı olan araç 2 saat daha az sürede alıyor. Yani 6 saatte alıyor. Demek ki 6V'yi eşit. Artık denklem. 8V-240 eşittir 6V diyeceğiz. Buradan 2V eşittir 240 gelecek. Ve V eşittir 120 olacak. Hızlı olan aracın saatteki hızı sorulmuştu. Ben buna V demiştim. V'yi de 120 bulduğuma göre sorun bitti. Cevap 120. Devam. 25. soru. A ve B noktalarından iki kumandalı oyuncak araba. Şekildeki hızlarda belirtilen yönlerde aynı anda harekete başlıyorlar. A ile B arası 50 metre olduğuna göre A noktasındaki araba B noktasındaki arabayı kaç dakika sonra yakalar? Aradaki mesafe 50 idi. Şunu yapıyoruz. Aradaki mesafeyi hızı çok olanın hızından az olanın hızını çıkararak bölüyoruz arkadaşlar. Bu da bize 50 bölü 5'i veriyor. Yani bu da bize 10'u veriyor. Demek ki 10 dakika sonra hızlı olan arkadaki araç yavaş olan öndeki aracı Yakalar diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Cevap 10 olacaktı. Devam ediyorum. 26. soruyla geometri soruyla de, sorularıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıda verilenlere göre x kaç derecedir? Bakın şunlar yöndeş açılar olduğu için burası 2 x 40'tır. Ve arkadaşlarım şuranın tamamı 180 derece olması gerektiğinden 2x artı 40 3x artı 20'yi topluyoruz. Bu da 5 x 20'yi veriyor bize. Bu da 180 oluyor arkadaşlar. Yani 5x burada 200'dür ve x'in de 40 derece olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu sayfayı da bitirdik. Devam ediyoruz. 27. sorumuzda Şimdi D1 D2 paralel ve burası 135 burası 120 burası 30 ve burası X bize X soruluyor sevgili arkadaşlarım. Hemen ne yapıyoruz? D1'i birazcık uzatıyoruz. Yani şu şekilde D1'i uzattıktan sonra bakın burası 135 ise şuraya 45 kalacaktır. U'dan kaynaklı burası 120 ise şurası 60'tır. E, ters açılardan kaynaklı yine burası da 60'tır. Bakın 60'da 45'in toplamı bize 105'i verir. Yani şurası 2 iç bir dıştan kaynaklı burası 105'tir. Yine aynı şekilde 2 iç bir dış yapacağından yani da x'in toplamı 30 artı x 105 yapacağından arkadaşlarım x kaç derece gelir buradan? 75 derece gelecektir. Ve geçelim diğer soruya. Devam ediyorum 28'de. ABC bir üçgen. Burası 48 olarak verilmiş. 180'den 48'i çıkardınız. 132 demek ki buraya 66 ve 66 kalıyor arkadaşlar. Çünkü ikiz kenardı. Burası 66 ise burası da 66'dır. 66 56 daha bize 122'yi verir. 180'den 122'yi çıkarırsanız ikisi bulursunuz arkadaşlar. Ki bu da bize 58 dereceyi verecektir. Cevabımız x eşittir. 58 derece olacaktı gençler. 29. sorumuz için sağ üst taraftayız. ABC üçgeninde. TAB'ye paralel yani bu buraya paralelmiş arkadaşlarım. Bakın üçgenden karşı kenara bir kenar ortaı çizilmiş ve bu kenarlar da ikiye bölünen kenarlarda kenar ortaı eşit olduğuna göre burası diktir. Daha sonrasında ACB'nin 26 olduğunu söylemiş. 26 ise 26 ile şuranın toplamı bize neyi vermek zorunda? 90'ı. Demek ki sevgili arkadaşlar burası kaçmış? 64'müş. Burası 64 ise tabii ki de şurası da 64'tür. 64 64 dedik burası 90 olması gerekiyorsa buraya 26 kalacaktır ki zaten 26'ya 26 olduğunu görüyorsunuz bizden x istenmişti ki 26'ya bulmamıza gerek bile yokmuş neden çünkü şuradaki z'ye bakın arkadaşlar bakın şurası bize. 64 buraya eşit olmak zorunda yani x kaçmış arkadaşlar 64'müş cevap d şıkkıydı ve son sorumuz abc bir üçgen a e, e b'ye eşit arkadaşlar a e. E, B'ye eşit. Burası 36 ise tabi doğal olarak burası da 36'dır. Bakın 32 ise burası da 32'dir. 36, 32 daha 68 yapar. 180'den arkadaşlarım 68'i çıkaracaksınız ve diyeceksiniz ki 112. O 112 neresidir biliyor musunuz? Şurasıdır. Neden 180'den çıkarttık? Üçgenin iç açıları toplamı 180'di. Burası 112'ymiş. 36 ile 32'nin toplamı sevgili arkadaşlar bize 68'i veriyordu. 112'den ben 68'i çıkaracak olursam bu bulurum 12'den 8 çıktı 4 ondan 6 çıktı 4 Ve burası da 0 olduğu için doğru cevap 44 olacakmış yani buradaki X 44 dereceymiş sevgili arkadaşlar Evet Gençler sürçili isaneleriysek Affola ee, Sizinle beraber bu şekilde bir yazılı Hazırlık çalışması yapıp bu soruları sizler için Çözmek benim için büyük keyifti Umarım sizler de sevgili arkadaşlarım Hem keyif almışsınızdır hem de Güzel bir tekrar olmuştur yazılıdan önce sevgili arkadaşlar sizler için güzel bir tekrar olmuştur diye umuyorum. Sonraki yazılı hazırlık çalışmalarında ve sonraki tabii ki çalışmalarımızda hatta ve hatta bundan 3 sene sonra TYT ve AYT'ye MSU'ya hazırlanırken umarım yine birlikte oluruz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.